Bugün 27 Ekim 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yengeç burcundaki Ay güne hassas ve sezgisel enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Terazi burcundaki Merkürle dik açı yapacak. Düşünce ve duygularımız arasında denge kurmakta zorlanabileceğimizden çevremizle iletişimde yanlış anlaşılırlara karşı dikkatli olmalıyız. Öğle saatlerinde ise Yengeç burcundaki Ay Balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız bu saatlerde yükselebilir. Çevremizde daha kolay empati yapabiliriz. Kendimizi akışa bırakmak, ruhsal ve sanatsal alanlara yönelmek faydalı olabilir. Akşam saatlerinde Yengeç Burcundaki Ay, Kova Burcundaki Jüpiter ve Yay Burcundaki Venüs'te gerilimli açılar yapacak. Yakınlarımızdan duygusal beklentilerimiz artarken bazı aşırılıklar ve memnuniyetsizlikler de oluşabilir. Akşam ve gece saatlerinde Ay, Oğlak Burcundaki Plüton'la karşı açıda olacak. Aile büyükleri ve otorite figürleriyle bazı zıtlaşmalar olabilir. Hırslı ve kararlı olabileceğimiz bu saatlerde yakın ilişkilerimizde daha özenli ve hassas davranmalıyız. Duygusal baskılarımızı dengelemek için maneviyat ve tefekküre yönelebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.